U15 Gelişim Ligi'nde Ankara Gücü Bolu Spor konuk ediyor. Serbest vuruşta Muhammed topun başındaydı. Ardından Yiğit kurtardı pozisyonu. Devamdaysa faal düğü gelmişti mücadelede. Şimdi top Bolu Spor savunmasında. Melih'i topla buluşturmak isterken hata geldi. O noktada ise Murat topla buluştu. Vuruşunda ise kurtarış geldi kaleci Yiğit Çınar'dan. Savunmanın hatasına etkili geldi Ankara Gücü. Bir sonraki pozisyonda ise Muhammed. Pasında Batuhan. Karambola anı dönen topu Ali tamamlamak istedi Yiğit'in kurtarışı geldi. 7 numaralı formasıyla Süleyman sol ayağıyla topu ağlara gönderdi Ankara gücünü. Dakika 25'te Süleyman 1-0 öne geçirdi. İşte o golün tekrarını izledik. Sol ayağıyla topu ağlara gönderdi sevgili izleyenler Süleyman ve takım arkadaşlarıyla da sevincini yaşadı. Serbest vuruş kullandı Bola Spor takımı. Ardından atak yöne göre sol taraftan gelmek isterken savunmanın müdahalesi vardı. Bir şut denemesi geldi boludan ardından kaleci Arda Gül kurtardı bu pozisyonu. Alperen pasında Barış. Barışın ortasında savunmanın müdahalesi var. Ardından 10 numaralı formasıyla Ali vuruşunda Aysa topuştan dışarıya çıktı. Serbest vuruşu kullanıyor Kaanla Boluspor. Ardından elle oynama geldi Kerem'den ve karşılaşmanın hakemi de penaltı noktasını gösterdi. Mücadelede Melih Akın golüyle skoral dengeyi getirdi Boluspor. Melih Akın golünü izledik. Şimdi ise Ankara gücünün atağı olacak. Barış. Ali. Atak yöne göre sağ taraftan Ali. Yerden pasındaysa topla buluştuğu Mehmet. Kayarak müdahale geldi ve elle oynama Pozisyonu da geldi karşılaşmanın hakeminden. Mert o elle oynama pozisyonunu gerçekleştiren oyuncuydu ceza sahası içinde ve karşılaşmanın hakemi o pozisyona penaltı dedi. Alperen topu ağlara gönderdi ve 2 dakika sonra penaltıdan Ankara gücü yeniden öne geçti. Taha. Taha ilk çalımda başarı var. ikinci çalımda attı Taha ardından çizgiye mi düşüncesi ve bir Penaltı düdüğü daha Muhammed o pozisyonun içindeydi ve Melih Ak bir kez daha topun başında. Melih topu ağlara gönderdi ve da bir kez daha dengeyi getirdi. Bola Spor takımı 2-2 oldu maç. Mücadelede üst üste penaltı atışlarının ardından şimdi de serbest vuruş kullandı Bola Spor. Topu kaybetti dağlar ardından Bola Spor'un tuşta üstten dışarıya çıktı. Mehmet. Kerem'in pasında topla buluştu. Ardından Alperen. Alperen de uzaktan denedi ve top üstten dışarıya çıktı. Bol spor şutunun ardından Alperen'den de bir şut denemesi izledik. Furkan. Penaltı beklentisi var. Furkan'ın karşılaşmana hakemi pozisyon devam ederken kanun pozisyonunda serbest vuruşu vermişti. Yusuf. Yusuf geri ceza sahası içinde vuruşundaysa top az farkta dışarıya çıktı Yusuf'un. Ankara gücü atakta mücadelede topla buluşan oyuncu dağlardı. Ardından Furkan dönen pozisyonda Furkan kendi topunu tamamladı. 3-2 öne geçti Ankara gücü. İşte Furkan'ın golünü izledik. Ve bu golün ardından başkentte gol sesi çıkmadı. Kazanan 3-2'lik skorla balı spor karşısında Ankara gücü oldu.